Herkese merhaba sevgili teknoloji loku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Türkcelli Haftaya Teknolojik Bakış programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün de yine bomba gündemlerimiz var. Evet. Türkiye'nin her zaman olduğu gibi. Hem Türkiye'nin hem küresel Türkiye pazarın yani farklı böyle teknolojide öne çıkan başlıkları evet. toparladık diyelim. Bu hafta güzel bir haberimiz var. Getirden geldi biliyorsun. Evet. Türkiye'de Londra'da çalışmaya başladı. Aslında bunu Getir çok öncesinde planlıyordu. Hatta biz onun yani yaklaşık olarak bir 4-5 sene önce bir sunumuna gitmiştik. O sunumda hani Türkiye'den önce, İstanbul dışında açılmadan önce Avrupa'da bazı şehirlere gitmeyi planladıklarını söylemişlerdi. Hı hı. Ama sonradan biliyorsun Türkiye'de de birçok yerde hizmet vermeye başladılar hani Avrupa'dan önce. Şimdi de Londra'da Londra'dan hizmet vermeye başladılar. Ki burada önemli konu bence getirin. Yine orada da getir ismiyle. Evet evet. Öyle plana İngilizler de öğrenecek yani getirin. Yani, aynen öyle. <gülüyor> ne anlama geldiğini getirmeyecekler <gülüyor> olacaklar yani. Güzel bir şey. Bu güzel bir haber. Bir diğer haberimiz. Küresel pazardan bu da. Sony e, Xperia, Xperia Pro'yu. Pro 2500 doğallık fiyatla satışa sonunda. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilir, ya Sony mi kaldı kardeşim? Yani. Hayır, bu arada telefon bu arada arkadaşlar, bilmeyenler yani, olabilir. Ya biliyorlardır canım o kadar. Xperia yani, sonuçta. Xperia dedim işte ya. mi? Yani telefon. Ayamız bu arada markası. inanılmaz bir kitlesi var biliyor musun Sony telefonun hala Türkiye'de? Bu aslında Sony Walkman'ler vardı telefon evet. olarak hatırlıyor musun? Evet. O dönemde çok satıyorlardı. O Walkmen telefonlar falan bayağı bir satıyordu. Ama akıllı telefonlara geçiş sürecinde onlar da bir böyle bir sd'lediler. İşte LG gibi oldu biraz. Bak LG de çok satıyordu. O G serisi mesela G serisi Efsane olmuştu. Sonra kayboldu gitti hatta piyasalar çekiliyorlar. Şimdi o Xperia Pro modeli de yani 2500 dolar ama tabi bayağı psikopat özellikleri var bu arada. Yani ne kadar olursa olsun şimdi yani 2500 dolar dedim mi? bir katlanabilir ekranın olmasını bekliyor insan. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz son dönemde katlanabilir ekranlı telefonlar artık biraz daha böyle ravaşlı olmaya başladılar ki en pahalısı yine 2500 dolar Hani mi? Fiyatları düşüyor onların bile. Sonra ya öyle bir şey yapmış ki almasınlar arkadaşlar. Bu telefon zaten Yok. dandik. Ben bunu yapamam. Biraz da şey abi. yapmışım da mesela. Bu geliş Alfa 1 diye bir model çıkardı. A1 diye fotoğraf makinesi. Ona bağlayıp işte monitör gibi kullanabiliyorsun biraz özel bir ekran kullanmışlar 4K ekran falan filan. 4K ekran daha önce de kullanmışlardı ama tamamen 4K sunamıyordu mesela ki sunsa zaten telefonun şarjı dayanmaz muhtemelen bir. ya evet burada da nasıl olacak onu da bilmiyorum. 3-4 saatlik bir şarj falan. Ya onda mesela şey yapmışlardı o 4K ekranda normalde hashli çözünürlükte sunuyordu mesela sadece belirli ekranlarda 4K'ya geçiş yapıyordu. Ancak o şekildeydi. Bunda da muhtemelen öyledir. Atıyorum kameraya bağladığında sadece 4K beliriyordur. Muhtemelen. Ki çok kısıtlı bir kitleye hitap ettiğin evet, düşünüyorum. Evet tabii. Yani o kamerayı o alacak. 6, dolar bu arada, o kamerayı o kameraya... alacak. O kamerayı alan birisi koymaz zaten. 6500 <gülüyor> dolar veriyorsa. Telefon almaz adam. Ülkemize satılıyor mu o kamera? Ee, daha Türkiye'ye gelmedi ama. Gelse, gelse kaç para olur yani. Kabaca ben 70-80 bin lira falan bir fiyat biçtim ona yani. 60-80 bin. Bir sadece gördü bu arada o. Ya bir de şeyler lensleri, lensleri bana hariç. Lensler iyi O VR'ler salmaya kalksan bir, bir 15'e 20 bin olur. Ya sonu çok uçuk davranmışlar. PlayStation 5'i şöyle ayır sonlan tamam mı? Bence Sony'den geriye çok bir şey kalmaz. Evet. Bir tek PlayStation 5'te şu anda iyi. Onun dışında aynen dediğin. Eskiden bak gibi. mesela ses sistemleri Sony dediğin zaman özellikle ses sistemleri, televizyonlar, işte ne bileyim kameralar. Ama şimdi bakıyorsun ama bilmediğim bir şey var ya da biliyorsundur da şu an Sony'nin en çok etkin olduğu alan e, sensör üretimi. Sensör üretimi Kameradaki ama orada sensör. da mesela akıllı telefonların çoğunda zaten bizim izleyicilerimiz de biliyordur. E, çoğu üretici Sony'nin sensörlerini kullanıyor. kullanıyor. Evet ama baktığın zaman orta segmenti e hitap eden sensörler. Yani üst düzey, değil. E, üst düzey telefonlarda mesela Huawei şu anda e, DAISO Mark'ta birinci sırada hangi lensleri kullanıyor? Leica'nın lenslerini kullanıyor. Sensör olarak da Sony kullanmıyor bu arada veya yani, Apple Sony kullanmıyor. Aynen kendi öyle. Sensör, o kendi kadar, sensörlerini geliştiriyor ya da farklı üreticilerden sensörler alıyorlar. Sony daha çok böyle, yani Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi, işte Oppo'nun Oppo orta segment 2. modelleri, ZTE falan, bu Çin'de daha çok aktif olan markalar, orta segmentte iş yapıyor yani. Çünkü evet. üst segmentte zaten o kadar başarılı olsalar, kendi telefonları da DAISO Mark'ta bayağı bir başarılı oldu, oldu ama ya. baktığımız zaman öyle değil. Aslında son dönemde baktığımız zaman hani ödeme tarafında da çok şey değişti dünyada. İşte bu kredi kartlarının mesela temassız özelliği vardı biliyorsunuz. Evet. Yıllardır kimse kullanmıyordu, hiç Biz kimse de kullanmıyordu. De kullanmıyordu. Şimdi herkes temassız var, temassız var demeye başladı. <gülüyor> E bunlar içinde bu yine temassız ödeme sistemleri vardı biliyorsunuz. Yurtdışında çok daha yaygın kullanılıyordu. E, mobil cihazlarda şöyle böyle. Ülkemizde da. mesela Paycell gibi falan. Eee evet. onlar vardı. Onlar da kullanılmaya başladı. Tabii Bayağı evet. bir kullanımda çok ciddi arttı, Artış kullanım. oldu. E, şimdi Paycell falan ne diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar aslında basit bir şekilde Bu arada zaten... araya gireyim ben. Turkcell'in geliştirdiği ha, bir teknoloji. Bu sorulardı zaten. Yani <gülüyor> Turkcell Paycell ee, bak ismi bile böyle kafiyeli <gülüyor> Türkcell <gülüyor> Türksel, evet. Peysel. Bu arada şunu hatırlatmakta fayda var. Peysel operatör bağımsız bir çözüm. Sadece Türkcellerle değil tüm operatörlerin müşterileri tarafından kullanılabiliyor arkadaşlar. Peysel uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz ve basit bir şekilde kullanmaya başlıyorsunuz. Bunun haricinde farklı kullanma metotları da var. Peysel üzerinden sadece hani ödeme yapıyorum gibi de düşünmeyin. 724 para transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hattınıza Türk lirası, bir paket yükleyebiliyorsunuz. Evet, paket yükleyebiliyorsunuz. Fatura Evet, fatura Çok ödemesi de elektrik, yapabiliyorsun. Çok elektrik, su, doğalgaz da benzer neyse. Bak artık. ben onu mesela zaten anlam veremiyorum. Herhalde <gülüyor> böyle bakıyorum insanlara mesela PTT'de falan Usuru kuyruk bekliyorum. oluyorlar yani. Evet ya. Kuyruk da hani böyle 2-3 kişiden bahsetmiyorum ama bayağı bir kuyruk adam amcaya bakıyorum. Elektrik faturası yatıracağım. Tamam belki hani belli bir yaştaki insanlar bilmeyebilir ama yani ya, oğlunda mı girmiyor? Yani illaki de. birinin bilmesi yani, lazım artık. Yani alacak tuşla yani tamam, tak, tak, tak tak şuradan tak, buradan yükleyecek bittim. İki dakikada faturanın yani evet. bu kadar kolayken kenara insanların böyle kurumların önünde sıra olması bana ne bileyim çok değişik geliyor. Bunun haricinde arkadaşlar peyselini akaryakıt ödemelerinizi de yapabiliyorsunuz biliyorsunuz bu son zamanlarda hani araçtan inmeden Ödeme yapma konusu zaten bayağı bir trend olmaya başladı. Yine aynı şekilde Paycel'de de ne yapabiliyorsunuz? Aracınızdan inmeden aracı içerisinde ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir de anlaşmalı üye işyerlerinde QR ile hızlı ve temassız ödeme de yapabiliyorsunuz. Evet. Yani temassız kartın yok diyelim ki ama Paycel ile telefon üzerinden direkt ödemeni de yapabiliyorsun. Bu da güzel bir şey. Ayrıca mesela normal bir kredi kartını da Paycel cüzdanına kaydedebiliyorsun. Bu da güzel yani aynı zamanda kendi kredi kartını Paycel üzerinden de kullanabiliyorsun. Bunlar güzel bir şey olduğunu söyleyelim arkadaşlar. Bunlar içinde hani ya ben fiziksel kartları seviyorum vesaire derseniz arkadaşlar fiziksel bir kart da bulunuyor Paysel'de. Yine bu peysel kartla da demeli alışveriş kartı gibi kullanabiliyorsunuz. Bir de hazır limit özelliği var. O benim çok hoşuma gitmişti. Özellikle bu hani biliyorsunuz bazı kredi kartlarının limitleri çok yüksek olduğu için insanlar kullanmayı çekiniyorlar ki bence çekinmekte de haklılar. Çünkü internet üzerinden dolandırılma olayları vesaire çok sık. Rastladığımız başlıklar artık. Paysel'de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kişiye özel bir limit tanımlanıyor arkadaşlar. Ve uygulamaya girildiğinde kullanıcılar kendilerine özel olarak tanımlanan bu limiti görebiliyorlar. Bu limiti Paysel kartlarına aktarıp kredi kartının geçtiği her yerde yani tüm alışverişlerinde kullanabiliyorlar. Geriye ödeme kısmı ise Türksel faturasına yansıtılmış bir şekilde yapılıyor. Acaba kartından çok mu çekerler, az mı çekerler, kart bilgilerim alınır mı, alınmaz mı gibi bir durumda söz konusu olmuyor. Bir de şöyle enteresan bir özellik var. Paysel sadece bireysel müşterileri değil şirketlere de hizmet veriyor. İş ortaklarına QR ile tahsilat yapma alışkanlığı kazandırarak son kullanıcıların cep telefonuyla kolayca ödeme yapması sağlanıyor. Yakın zamanda lansmanı yapılan Paysel Android Posta QR ile temassız ödemeyi desteklemekle birlikte tahsilat, stok takibi e-fatura gibi süreçleri tek bir platformdan sunuyor. Büyük işletmelerden COBİ'lere kadar her şirketin kullanımına açık olan Paysel Android Post, iş yerlerinin maliyetlerini düşürürken verimlilik sağlıyor. Android Post cihazındaki içindeki Paysel uygulaması ile tüm bankaları birleştirdiği için müşterilerin ayrı ayrı bankalarla çalışmasına gerek kalmıyor. Tek bir uygulamayla çalışarak süreçlerini ve maliyetlerini tek bir kurum ile avantajlı bir şekilde yönetebiliyorlar. Paysel'de puanlama yani bir sadakat programı olduğunu belirtelim. Yani alışveriş yaptıkça ne yapıyorsunuz? Puan kazanıyorsunuz. Daha sonra bu puanları isterseniz ee paket olarak alabiliyorsunuz. Atıyorum konuşma olur, dakika olur, paket olur. Bu şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Ya da işte ee mağazaya girip peysel Hediye Dünya'm diye bir mağaza var. Bu mağazaya girip oradan mevcut olan markaların hediye çeklerinde puanlarınızı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca ben puan muan istemiyorum. Ben sosyal sorumluluk projelerine adadım kendimi diyorsanız güzel bir sosyal sorumluluk projesi de var. Evet Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Geleceğe Nefes Ol kampanyasına fidan olarak da bağışlayabiliyorsunuz. Bu topladığınız puanlarınız arkadaşlar onu da söylemiş olalım. Böylece Peysel Ormanı'nın büyümesine siz de ufak bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Son gelişmemizi de sizlere aktaralım. Son gelişme bizimle ilgili aslında yeni bir editörümüz var. Hasan Değil. Değil. A sağ babasıydı. babası. Babası nerede? Nerede kan? Nerede kan? Kanalım da kıtıldı. <gülüyor> evet, evet. Osman'ın artık yaşlandı biraz. Ben yavaş yavaş yerini. Yaşlandı, yaşlandı diye yalnız. <gülüyor> Yaşıtları camiden çıkmazken kendi burada hala. <gülüyor> Yok telefonun şu özelliği var mı bu evet, özelliği? Değil var. Onlarla uğraşırsın, değil mi? Evet, <gülüyor> evet. Senin yaşıtların Facebook'tan çıkmıyor canım, evet, değil mi? Evet. Abi bu şeyleri paylaşıyorlar Facebook'ta. Şimdi evet. Mehmet Kanyan'a katıldı. 10 yaşında bir kardeşimiz. incelemeleri vesaire bizimle olacak. İlk videosu da pazar günü yayınlandı. Geçtiğimiz pazar. Evet. Yarın da bir tane videosu yayınlanacak. Ufak ufak böyle onu da ısındırıyoruz. Yavaş yavaş ekime Bizim dahil ediyoruz. Yetiştirmek ha? lazım Osman Evet Yine şaklar yani biraz. Yani Yaşınız kaç oldu hala. Bunlar mı geldin. O yüzden ona da hoş geldin diyoruz buradan. Onu da takip ederseniz, izlerseniz çok sevindiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım.